So be... <laughs> You need the soft craft. I genius. 80 dönüm arazinin her pasını redde bizimci kuvveti kulaklarına tam bir intihat mi? Şimdi fazla sinirliyim Bana mı beklemiştin kusura bakma tarlama Karaktersiz ekmemiştim Rap gelişsin istiyorsan bu kültürün peşine bırakma. mahallenden çık bir önce sonra Gelip çenemi kırat Vereni çıkart korkutmadı hiçbir getto tavrınız 6 senene fark attı kavkamızda kaldınız Hangi kaleye daldınızdan düştü kariyer algınız Güçlü bizim ardımız ve eski kaldı tarzınız Ve tehdit aldı arkanız ve biz gelince 8 ayda yaptığımızı gördü çünkü Piyasa sandı hasmımız Sikime tanıt kendini anca orada fame olursun Biz hiphop dedi. Kurda kuşa yem olursun Fermanı verdim işte kendisi tez vuruna Halkı davet icap eder parça öyle ulak hey yo, hey yo. Karkaşa. Karkaşa. Tırsak seni 80 dönüm arazimden bekler ödül Rap değil lan cepte gözün timsah gibi yetten görün Bekle gününü bırakırım lan pek de kötürüm Forumlardan mamus kovalak AP'lerle doluslaşarken hizagünün Beat üstünde estetiğim varsa götün çek dediğin Rap dediğin şekte bakar cani pop net ne de değil Beklediğime değdi bugün yapıştıkça seyim Üstüme sokan bana sunduğu etmiş şimdi nasıl reddediğin Taramalım icon kok bit kan Korktum bu naylon taklit rhyme say Kit tak zaman işlerken bilim ettik fayda şural ton kat Bana bol miktar rap kovdikten gelip ol dikta Ya da son bir laf etmeme sen bongist like derim amcaka, bu çok pis frame Analiz yaptığı kadar bu kara listemin çok peşinde var Bir ki sana dis Bana dis yap çek kanabis karadis kurşuna mahvet gelelim cadabis Et tahmin kalt tak tut, tak, tut, tak zaman işler git bak kim var tepede ki biz yine Dikkat o